Tekrardan selamlar arkadaşlar az önce GitHub'ın sözel kısımlarından bahsettim nerelerde kullanıldığını ve e, ne için kullanıldığından e, bahsettim. Şimdi burada bir kısaca bahsetmem gerekirse tekrardan git birçok kişinin birçok developer'ın veya tester'ın aynı anda aynı proje üzerinde e, işlem yapmasını, kod yazmasını, testing işleminin yapmasını sağlayan ve kodların depolandığı uzak sunuculardır. Kısaca kısaca böyle özetleyebilirim git yapısına ve hemen burada bir şu bölüme basarak New repository'yı basarak bir tane e, repository açıyoruz kitapta ve tüm işlemler zaten kitapta e, %90 repository üzerinde dönüyor. Hemen test e, falan diye bir repository açalım. Private olsun içinde de Rigmi olsun. With me içerisine yazacağınız markdown e, yapısındaki e, dosya biçimidir markdown ne de şöyle hemen online editöre bakalım ne işe yaradığını göstereceğim şimdi hemen bir tane siteyi açtım Markdown budur Belli işaretler kiler, belli anlamlara geliyor mesela slash işareti h1 etiketi anlamına geliyor mesela iki slash yaparsam H2, slash H3, 4, slash H4 gibi anlamlara geliyor. Bunun dışında kalın olması için iki tane yıldızın arasına kalın yapmak istediğiniz yazıyı yazıyorsunuz. Bunun dışında şöyle baktığımızda hızlıca şu bir alıntılamayı veya vurgulamayı göstermek için kullanılan bir yapı. Bunun dışında mesela bir Atıyorum link koymak istediğinizde şu şekilde. Şuradan hemen YouTube'a girelim. Örneğin bir tane video aldım, kopyaladım, yapıştırdım ve buraya koydum da buna bastığında kişi buraya ulaşacak. Bu da bir linkleme yapısı. Bunları inceleyebilirsiniz. Markdown yapısı cidden çok basit ve anlaması yazması eğlenceli olan bir yapı. Ama dersiniz ben öyle istemiyorum. Böyle o editörler kullanarak. Hiçbir şey ezberlemeden her şeyi şu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi buradan çıkalım ve test Furkan'dan devam edelim. Et gitignore dediğim şey ee, gitignore git yapısına yani repository'nin içerisine girmemesi gereken yapıları koyuyorsunuz bunun içerisine. Örneğin e, javascript kod cool yazıyorsanız ve npm kullanıyorsanız içerisinde not modules dediğimiz bir folder olacaktır. Bu folder ciddi anlamda büyük bir folderdir. Hani 200-300 MB'den başlayıp 700-800 hatta 1 GB'e kadar hatta 1 GB'nin üstüne kadar çıkabilmektedir. Ve bunları e, bu dosyayı bu folder'ı e, genelde developerlar e, doğru olan best practice olarak e, GitHub içerisine koymaz. Çünkü Bunlar e, ciddi anlamda yer kaplar ve repositorinin uzak sunucudan e, alınmasını güçlendirir. Bu sebeple e, not Modules genelde lokalde tutulur. Bunun için e, içerisinde şöyle bir yapı vardır. Hatta şöyle bir, hemen bir tane projeden göstermek istiyorum. Şöyle girelim. Örneğin Örneğin, Örneğin Şuradan. Home'a girelim ve frontend dediğimiz bir yapıya gelelim ve içerisinde şöyle package.json dediğimiz bir yapı oluyor. Package.json içerisinde node modules'un içinde olan paketler tek tek yazıyor zaten. Siz npm install yaptığınızda bu paketlerin adları alınıyor. Sürümlerine göre belirtilen sürümler indiriliyor paketlerden ve node modules dosyası yaratılıp içine atılıyor. Bu yüzden burada siz de gördüğünüz gibi not modules yok. Ne var? Gidik normal. Gidig normalin içerisinde ne var? Açalım hızlıca. bunun dışında farklı yapılar da var tabii. Mesela disti almamasını istedim veya temp dosyasını. Not modules, özellikle not modules çok yer kaplıyor ve olmaması gereken bir yapı. Bunun dışında bazı böyle best practice'ler var. VS yes Code'un içine yazdığı yapılar var. Mix dosyaları var sistem files var diye bir sürü mesela genel, e, içerisinde olmaması gereken git yapısının içerisinde olmaması gereken bir file bu yüzden bunu da buraya yazıyorsun örneğin Bu şekilde e, bunları zaten e, bulabilirsiniz her yerde yani şu dos siteye gidip şu şekilde hızlıca gidelim Burada inceleyebilirsiniz gidip yapısının nasıl oluşuyor gidip pardon gidip yapısı nasıl oluşuyor içerisinde neler olması gerekiyor. Ben javascript e, özelinde söyledim size hani paytında daha farklı veya daha farklı dillerde teknolojiler çok daha farklı gidip nolar kullanılıyor gidiyor content kullanılıyor. Bunları yazdığınızda özgü aratabilirsiniz Google'a emin olun bulacaksınızdır. Şimdi e, e, gidip koyalım mı? Hadi koyalım bir de. Örneğin burada. Şöyle skip zaten. Yes mi yazalım. Ha burada acaba skip yok. Doğru. Not yazalım. Lisans. Lisans. İnsanlar sizin projelerinizi aldığında belli bir hak talep etmemesi için ya da belli bir hak talep etmeniz için genelde lisanslama da olur. Bu lisanslama sizin projenizi korur. Yani bu proje benimdir der. Biri sizden alıp bir şekilde marketing yapıp sizin önünüze geçerse siz bunu şikayet edip e, istiyorsanız e, kaldırtabilirsiniz kitap yapısından fakat bu genel olarak projenin korunmasını sağlar yani burada bedava e, lisanslar vardır Örneğin genel olarak en, fa en fazla kullanılan Apache ve MIT, MIT lisanslar ben genelde MIT lisans kullanıyorum hem free hem de e, projemin içeriğini koruyan bir e, yapıya sahip kontenti Şöyle hemen create repository yazalım ve basalım tuşuna basalım ve yaratsın repositorimizi gördüğünüz gibi 3 tane dosyayı anında koydu. Şuradaki yapıyı inceleyeyim. Şimdi şurada unwatch dediğimiz bir yapı var. Bu bizim Bu repositoryyi incelediğimizi gösteriyor herhangi bir herhangi bir İnsan gelip issue açıp, pull request açıp veya herhangi bir şey yaptığında biz unwatch watch olduğumuz için bize email gelecektir. gelecekti. Örneğin x kişisi size pull request attı, x kişisi size issue açtı gibisinden. Fork, zaten ben bu dosyada çalışıyorum. Fork demek de bu dosyayı kopyalayıp kendi github hesabınızda, kendi github profilinizde bir yapı oluşturuyor. Kullan oluşturuyor bu fork bu işe yarıyor star da bu projeyi beğendiyseniz starlıyorsunuz e, Bu sosyal medyalardaki like'a benziyor diyebilirim ve güvenilirliği sağlar çünkü star sayısı ne kadar fazlaysa Kullanıcı sayısı ve güvenilirlik oranı o kadar fazla gibi bir mantık yürütülebilir Şuradan e, bu, Burası bitti şuraya bakalım burası about burayı değiştirebiliyorsunuz şu şekilde verse project content alanına ya da e, şöyle yazalım github repo content detail gibi bir şey. First web, site, web sitenize girebiliyorsunuz örneğin YouTube'dan herhangi bir video gire gireyim şimdi şöyle aldım kopyaladım yapıştırdım. First the topics örneğin benim eee proje javascript'le alakalı. Like Alaykan like konuşamadım çok üzüldüm javascript gibi yazıp enter'e bastığımızda burada bir etiketleme yapısı var. Bu sayede insanlar etiketleme sayesinde sizin projenize daha hızlı ulaşabiliyor tabii ki de. Bunun dışında burada release package ve environment'a da koydum. Release bir eee sürüm diyor. Yani 1.1 gibi bir sürüm yarattığınızda ve veya örneğin burada edit e login page veya e remove new empty page, empty features gibi eee content yazıp sür etiket etiketleyebiliyorsunuz. Ben de e, create new tag demek istedim. Fakat olmadı. Her neyse. Ha, çünkü tag yok. <gülüyor> Şu an yeniden yaratıyorum. Tag yaratmak için buraya gelmedim ve buradan örneğin e, ne yapalım? Release diyelim şöyle hızlıca. Release. E, hemen publish release dedim. Tek diyeyim. Tek yapmıştım ama yanlış oldu galiba. Şöyle hızlıca bir şey yaratmak istiyorum. Ee, hızlıca tek diyeyim. Tekze geliyorum ama tek. Ha. Ok. Özür dilerim şu an aklıma geldi. Ne yaptım? Hızlıca yarattım. Ben üzülmüyorum, başına v koymayı unutmuşum. Deneme dediğimiz sürümü yarattım ve publish edim. Gördüğünüz gibi birbirinin sürümü çıktı burada source code ve source kodu indirebiliyorsunuz. Bu sayede insanlar sizin yazdığınız kodun farklı sürümlerini buraya gelip source kodu indirdi diyerek indirebiliyor. Bu çok daha hızlı bir yöntem. Ee, çoğu kütüphane bunu kullanıyor çünkü çoğu repository bunu kullanıyor çünkü e, Bazı projeler çok uzun zaman olduğu için mesela bazı repolar 10-15 senelik olduğu için Kimi zaman 5 senelik 5 sene önceki repoya ihtiyaç duyuyorsun çünkü 5 sene önceki repoda olup şu anda ki olmayan bazı özellikler olabiliyor Ve sen de önceye gidip o özellikleri çekmen gerekiyor mevcut projenin çalışması için ee, Sürümler yani release'ler bu işe yarıyor. Önceki sürüme gidip e, önceki sürümün koduna erişip oradaki e, kodlara e, erişip istediğiniz yapıyı alabiliyorsunuz ya da o sürümü kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bunun e, dışında baktığımızda package'ler var. Bu package, bu package e, NPM, npm şeklinde yani. NPM sayfası vardır. Şu şekilde NPM sayfasını daha sen köze bir şekilde e, yaratıp NPM install yardımıyla örneğin Atıyorum bir tane kütüphane şu anda Repositörü atıyorum Örneğin bu bir Giremedim ama Girerse Güzel olacak Açılacak Umarım Heh. Mesela bu NPM install tansiflow tfgs e, Bu bir Package tır ve Şu şekilde bu yapıyı npm şeklinde çevirip indirebiliyorsunuz ve kullanmayı sürdürebiliyorsunuz tabi npm şeklinde indirdikten sonra belli ayarlamaları yapmanız gerekiyor. Hani yazdığınız kodu e, dümdüz npm şeklinde yaratıp projeye dahil et, e, edemiyorsunuz ettiremiyorsunuz bunun için bazı ayarlamalar e, yapmanız gerekiyor not modules'un içine koyup onların senkronize bir şekilde çalışması gerekiyor proje ile bazı ama bu ayarlamalar çok zor e, değil cidden e, bu şekilde npm ile senkronize bir şekilde paketlerinizi yayınlayabiliyorsunuz şimdi burada ol, olmayıp burada olan bazı şeyler var açmışken bunları da Görelim. Mesela burada demin bahsettiğim release'ler var. Mesela bunlar çok ayrıntılı release. Gördüğünüz gibi hangi bug'ları e, fix ettiğini, security açısından, mix açısından feature, hangi feature koyduğunu sürüm sürüm görüyorsunuz. Bunun dışında burada e, olan, mesela 67 release daha varmış burada gördüğünüz gibi. Demin söylediğim istediğiniz release'e gidip çekme olayını burada yapıyorsunuz. Bunun dışında mesela burada used by yani bu projeyi kullanan kişi sayısı oluyor. Forklama sayısı, fork değil kullanan kişi sayısı özür ee, 17800 kişi bu projeyi kullanıyormuş ve forklama sayısı 1700'müş star sayısı 15.8 e 8 ve watch sayısı da 324. Gayet iyi. Contribution bu projeye katkı sağlarmı? Yani bir satır dahi değiştirseniz e, contributor yapısına e, grubuna giriyorsunuz. O da 262 ya da daha fazla sayıda contributor var. Mesela bu kullanıcı 347 bin değişiklik yapı 361 bin e, kodu silmiş. Mesela en aşağıya gidelim. Mesela bu kullanıcı sayı 7 satır ekleyip bir satır çıkarmış. ve bunu 2020 Yok, cülayda e, yapmış, 2020 ayında yapmış, iki atmış ama projeye dahil olmuş ve kontrol bir tür dediğimiz yapıya erişmiş, gruba girmiş. Environment kitap pages demek, kitap pages şu şekilde. Kitabın e, size sağladığı bir özellikle kitap e, üzerinden sayfa yaratabilmeniz. Kitap io adı verilen Uzantıyı alarak kendi sayfanızı bu şekilde e, basit bir html css kullanarak yaratabiliyorsunuz e, Tensiflow da bunu yapmış ve e, şu şekilde gözüküyor yani gelip buradan Mesela düz örtlerinde bunlar e, iyi ayarlayamamışlar Eti, Etiketleri Ama bu şekilde basit bir web sayfası da ücretsiz bir şekilde kaldırabiliyorsunuz kitap üzerinden Language'es dediğimiz şey bu projede kullanılan dillerin ve dilleri ve oranları, teknolojileri ve oranları görmekteyiz. Mesela TypeScript e, bu projenin %80'ini kaplıyor veya JavaScript e, 9.6'sını. Mesela Adder dediğimiz dil bunlar mesela Docker olabilir, ne bileyim C olabilir, Java olabilir. Bunlar %0.8'i kaplıyor. HTML %1'e, Starlang Starlang %1.1'e. Python 3.7, 3.8 oranında bu projenin içerisinde kaplanan e, teknoloji oranı Readme'ye baktığımızda az önce zaten göstermiştim en başta Bunlar da e, genel anlamıyla ayrıntılı bir Readme yazmış şu şekilde kodu eklemiş Şöyle hemen incelediğimizde görmektesiniz Bunun dışında bunun üzerine gidersem e, daha güzel olur Var. issue sayma mesela dediğimiz şey mesela ben de issue açabiliyorum. Örneğin bir bug mı ya da bir build mu, ya da bir feature request mi veya other issue mu? Bunları belirleyip Mesela ben bug feature bug ee, issue demek istiyorum ve ee, örneğin mpm is not working diyelim. Ve burada şey diyor. Hani nasıl yazılması gerektiğini size gösteriyor. System information gibisinden. Description buraya yaz. Burada yani şeyi gösteriyor. Bug issue'nun nasıl yaratılmasını istenildiğini gösteriyor bu projesin. Ben yaratmayacağım şimdi. Geri alayım o yüzden. Ama burada var olan birkaç tane issue'ya bakalım. Hatta bir tane bakalım. Fazla zamanınızı almayayım. Örneğin cevap verilen 7 tane varmış. Şurada hemen gelelim bir tanesine. Kişi mesela sistem informasyonu yazmış. Content girmiş ve demiş bu error alıyorum. Ve error Content'ini kod olarak buraya eklemiş Daha sonra kişiler gelip check. Mesela şu soruna bak demiş Bazı sorunları yarattığınız o sorunların çözümü Daha önceki sorularda olabiliyor ve Böyle kişiler diyor ki ya burada cevabı var gidip bakabilirsin yani Baktığınızda aynı sorun olabiliyor ve Kişi gidip ha, burada aynı sorun varmış çözümüne bakayım gibisinden yani Aksiyona geçebiliyor Yorumlar bu şekilde yapılıyor Yani Beğendiğinde mesela bu otobü yazar yani Bunlarda e, Collaborator burada ha, Bu çalışta okey Gibisinden e, Şeylerde Yapabiliyorsunuz Şöyle bir şuradan çıkalım pull requeste gelelim pull request e, e, kod değişikliği sonucunda sizin attığınız ya da kullanıcıların attığı kod değişiklikleri diyebiliriz. Mesela burada 128 tane aktif PR var ve 2778 2578 tane de kapanmış PR var. Örneğin kapanmış bir bir tanesine bakalım şöyle random attım bir tane. Şu geldi. Mesela şimdi yazıyor bla bla bla yani bu PR'ın amacını yazıyor. Daha sonra commit'lere bakıyoruz. Update Darwin bla bla git bak at Burada bu brenç PR üzerinde yaptığı komikleri görüyoruz. Check istediğimiz şey bu projenin çalışıp çalışmadığını kitap içerisinde bu projeye bu repoya bağlı robotlarla deniyor. Bunları siz ücretsiz şekilde de alabiliyorsunuz Bazıları ücretsiz ama çoğu ücretli yapıda oluşuyor. İnceleyebilirsiniz kitabın içerisindeki e, robotları, yapay zeka yazılmış. Burada da kod değişikliğini görmekteyiz. Burada view yapıp örneğin ben de bir yorum yapabilirim. Yes, this is good gibisinden bir yorum Şu şekilde yapıp gönderebilirim. Open source'un güzel yanlarından bir tanesi. Bu ciddi anlamda etkileşimi çok üst düzeye çıkarıyor. Tanımadığın insanlara bu şekilde mesela gelip koduna ya bunu böyle yatsan daha güzel olur ya da neden böyle yazdın bunu gibi sorusu, soru soru sorabilirseniz ve kişilerde cevaplar bunu hem karşılıklı bir fayda sağlıyorsunuz yani bu şekilde baktığımızda gördüğünüz gibi okunmuş ve kişinin bu kişide gelip kodunu içeriye merge etmiş Burada da daha önce daha içeriye alamamış yapılar var yani, bu yapıya baktığımızda mesela kişiler gelip burada şey yapabiliyor, demin file change dedim ya mesela ben burada gelip şuraya This is error, please check it gibi bir yorum yapıp at single command veya start review diyerek bu single command yani mesela burada bir yorum yapmak istiyorsun single command'a basabilirsin ama burada bir sorun varsa ve kişinin ya da bir e, eksik yapı varsa veya Doğru yazılmamış, link koda aykırı bir yapı varsa ya da ne bileyim type adası varsa burada start review diyerek bu PR atan kişinin bu kodu bu review'u incelemesini sağlayabiliyorsunuz ona review atıyorsunuz. Şu an atmayacağım. Cancel yapalım. Bak gir gelenim. Burada commit'ini tek commit'le halletmiş. Çeke baktığımızda iki çekte. Okay. Ama conversation'da çözmesi gereken bazı yapılar var. Burada gidip yorum yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Demin Markdown'dan bahsettim. Burada mesela H3 kullanalım. Burası H3. Örneğin burada bir şöyle kod yapısı, kod yapısı kullanalım. Yapısı değil, yapısı. Preview diyerek buradan nasıl görüntüleniyor? Görebiliyorsunuz bu daha geçen sene bir özellikle cidden çok güzel oldu. Burada review atan kişilere kişi herhalde bu PR açan kişi yok değilmiş. Başka kişi yorum yapmış. Review atması lazım burada kişinin buna. Daha sonrasında bu PR içeriye alınabilecek bir hale gelecekte. Burada projeks görmekteyiz. Şöyle açtığımızda. Yani yazılan bu proje için bu repo için içerisinde e, ya, e, yer alan featureların gelişme e, miktarına gelişme miktarı demeyelim. İçerisinde yer alan featureların e, farklı featureların bitirme oranlarını görmekliyiz. Mesela bu projenin şu kadarı bitmiş, bu kadarı kalmış. Baktığımızda 2'den den bitmiş, yedi ve altı tane tutuş kalmış mesela bunun. Projeks olsaydı gösterebilirdim ama muhtemelen o bize kapalı muhtemelen değil kapalı bize hani bunun içeri bunun e, bunu bu yapıyı içerisine barındıran bir e, şey var TensorFlow not TensorFlow neydi Trello yapısı gibi bir yapı var şöyle buradan göstermeye çalışacağım hızlıca At Project diyelim mesela Hemen. Öyle değil Mesela bu da New Project deyip yeni bir proje yaratabiliyorum ve bu, bu projeyi buna bağlıyorum. Bu, bu sayede e, kanban, mesela kanban diyelim, deneme diyelim hızlıca. Bu private olsun please. Heh. Tamam, şöyle hızlıca açtım bir tane basic kanban olsun, hemen yarattım. Bunu yarattığınızda şöyle bir yapı geliyor önünüze ve siz bunları çözüyorsunuz. Örneğin bir tane yarattım. E, add add login page hızlıca hızlıca, hızlıca yazdım şöyle at bla bla page ya da feature diye hızlıca feature bekletmiyorum bitince in impar progress atıyorum şey olunca ee, kodlamaya başlayınca burada at kanım deyip dan bölümü de ekleyebilirim ya da dana dana bağlarım closelerim mergelerim burada otomatik yapıda atabiliyorsunuz mesela ee, şöyle yapalım hızlıca Mesela i̇şte in-programdan e attığınızda bu projeyi otomatik olarak ölçleyip, e, close'luyor örneğin. Bu ve buna benzer e, projeyi yönetebilirlik açısından size fayda sağlayan e, GitHub tool'larını kullanabiliyorsunuz. Ben bunu kullanmıyorum çünkü ben e, daha çok jira, jira üzerinden e, kodlarımı yönetiyorum yani şirketteki kodları olsun kendi projelerime bu yapıda yönetmiyorum gerek olmuyor o kadar büyük projeler değil yani bu kadar karmaşık ve içerisinde çok fazla kişinin olduğu projeler değil yani en fazla 3-4 kişinin olduğu projeler bu yüzden ee, bana gerekmiyor bu yapı hani bir şey olduğunda ee, Notion üzerinden, Jira üzerinden veya Trello üzerinden bir Kanban sistemi ile kanban metodolojisi ile e, projeyi yönetebiliyorum. Bunun dışında incelememiz gereken başka bir şey var. mı? Hemen koda gelelim. Burada PR, gö PR demeyelim de burada. Birençleri görmektesiniz içeriye alınan veya al alınmakta olan. Bu birençlere giderek yapılan değişiklikleri yine inceleyebilirsiniz. Mesela 17 ay önce yapılmış 2 yıl önce yapılmış. Mevcut projeye gelirseniz mesela 27 gün önce güncellenmiş aslında. Yani geçmişe gidip ya da branch branch gezip neler eklendiğini tek tek inceleyebilirsiniz burada. Hani 437 tane de text var zaten baktığımızda. Bunun dışında istatistiklere göz atabilirsiniz. Kaç tane pull request var gibisinden, security kısmı var. Yani genel olarak TensorFlow'un pardon TensorFlow'un diyorum kitabın web sayfasının özeti bu şekilde diyebilirim. Bir sonraki videoda bu açtığımız artık nerede olduğunu bilmiyorum cidden çok e, üstünde oynadım Heh, buradaymış. Şu yapıyı e, lokalimize yani bilgisayarımıza indirip içerisinde bazı önemlerle projeyi e, GitHub yapısını öğrenmeye çalışacağız. Git ve GitHub yapısını öğrenmeye çalışacağız.